ya bu şerefsiz var ya da. <gülüyor> Diler ben oraya da inmeye çalıştım ama çıkmadım ya oraya dedim şimdi indirler beni orada ya ben onun Pompakompayla gittim var ya pompayla hemde pompake var Sıksaydım alırdım ama ya, Sıkmadım bilek Neyse Rütbesini yapar mı ya sen bir sonraki rütbesi atarım bir tane Ne olacak Adam bana duvar yapıyor ya Ha yapıştır ona Çok çok çok. It is time. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Değil, gelip alırız. Ben demedim mi alan sana verir? Bak sonraki alanda da şey yapsa Alan gene sana verir. Okay. Sen inme aşağıya. Sen inme hiç inme. Çıkarsa indirirsin yani. <gülüyor> <gülüyor> Bekle öbür alanda sana verir. Sen merak etme. İnme ama. Oha damarı Abi 3x güzel ya Ne yapıyo? <gülüyor> <Ay. gülüyor> Plan çok güzel gidiyosun sanki Hiç olmadığını fark edene kadar <gülüyor> Lan sen de sende sen hiç merak etme. Adam gibi eminim. Sana verecek bu alan. Bak adam tam böyle atacak. Bak gösterdim sana. İnşallah böyle atar, ben şaşırırım. Hadi, çala böyle atar. Bence inşaatimin gibi atar mı hala? Hadi! Sen ne yapıyorsun ya? Hadi! Hadi! Buraya attın, evet. Ve... Son saniyeler. Aha! Vallahi hadi bak! <gülüyor> Nasıl, tut <gülüyor> Nasıl tuturdum ama <gülüyor> Ya var ya <gülüyor> kaldı mı işareti Az daha sonra kaydırsaydım tam tutturacaktım Ben biliyorum abi çünkü ben yaşadım çünkü bunu Ben salak gibi yere atadım geçen Bizim dayı vardı Sen sen mi vardın ya da maçta hatırlamıyorum ki çok yanlış yaptın orada sen miydin? Sen neden hata çok yanlış yaptın orada el vermeyecektin dedin. Sen değildin ya bizim şeydi. Yok -yo, Mehmet neredabeydi. Aa bak geliyor adam. 2 kişi, 2 kişiye. Baygın versen tamam. Hadi. Hangim loot <gülüyor> yapıştır abi öbürü sana bakıyor geç geçti öbürü arkasından Canlısınlar Şerefsizler seni gördüler ki artık Ha vallaha Tepe <gülüyor> tepe çıkma hiç seyahatma ver onlara hiç Bana bakıyor ha Adama bakıyor Sonrakine tek yiyeceksin ha ona göre A çatışıyorlar. Aa baygir verdi. Bak sağda iki tek kişi ha. Onun baygırını şey aşağı attın önce. Onu vurmaz inşallah. ha bak baygir orada. Hadi alırsın al bitirdi şerefsiz. Oo adam Hı. vurdu son önde. Önündeki kaldı. Yo yo bitti. Senin sorundaki kaldı. Alın gene sana verecek. Gene sana verdi. Ki. Bak Emin 4'e sıkan kaldı ha. Seni görüyor. Oradaki ha. Yo oradaki öbürünü vurdu. Diyebiliyorum ama. Abi önündeki adam kaldı ya. Ben biliyorum ki sana vereceğim. yerin güzel hiç Vallahi var ya üfff. Aha bak sağda sağda bak çimen içinde. Bak çimenin gidiyor. Vur onu. Aldın. O kadar. Sen nasıl yürüyor ya? Devam ama. We are the best. Üst <gülüyor> kenarına, kenarına. Sol taraf var ya, sol sol. Ha oraya Geri git aşağıya, oraya değil değil, üste üste. Ha oraya. Geri git az geri git. Ya geri git, dibine girmişsin. Az. Ha? Şimdi at. Öbürünkine, öbürünkine at. Öbürünün şey üstüne at. <gülüyor> ya, artı iki ya artık ki ya, art kaç erişan? Vallahi kimler? Ya ben erken mi öldüm be? Allah Son be.